Herkese merhaba arkadaşlar. İmdat, tahmin ve kupon paylaşım merkezine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 tane güzel maç hazırladım. Ya Bülten'de bulunan, şöyle göstereyim ben. Bülten'i aradım, taradım, analizini yaptım ve 10 tane güzel maç hazırladım. Umarım başarılı olur. Üç tane güzel kuponumuz var arkadaşlar. Kuponlarımızın biri 4.18 3.71 ve 61 orandan oluşuyor. 61 oran sistem kuponudur. Biraz e, yüksek kovaladık bugün. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Tabii ki kuponlara geçmeden önce maçlara geçmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim Birkaç şey var arkadaşlar. Bu tür kuponlarım oluyor arkadaşlar. Geçen bir kupon hazırladım. Şu an ekranda görüyorsunuz. 10.62 oranlık bir kuponumuz vardı. Sadece ev 1.5 üstlerini almıştım ben. Belçika, İngiltere ev 1.5 üst 5.05 orandan güzel bir şekilde geldi. Slovenya, Kosova maçına yine 1.5 üst almıştım. İtalya Polonya 1.5 üstüne aldım. Maalesef Çekya'dan yattık. Dakikaya 7'de e, gelen gole rağmen. Yine aynı şekilde arkadaşlar Şöyle göstereyim ben Ben bu tür kuponları seviyorum yani Yüksek oran Kovalıyorum e, Sizlerle de paylaşmak istiyorum Sizlerden gelecek Desteklerle e, sizlerle paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Onları sizlerle paylaşmamı istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ben e, dün hani anket düzenledim kanalda. Hani analiz mi paylaşılsın kupon mu paylaşılsın sadece dört kişinin katılımı var. Yani ne istediğinizi de ben bilmiyorum. belirtirseniz sevinirim arkadaşlar ona göre hareket ederiz Ortak bir şekilde e, hareket ortak bir karar alıp öyle hareket ederiz Makedonya İpanya maçına bir buçuk üst almıştım 185 orandan arkadaşlar Arnavutluk Kazakistan yine bir ve bir buçuk nokta on maalesef diğer maçlarımız birbiri de takıldı yani bunları niye gösteriyorum kaybettiğimiz de var arkadaşlar kaybettiğimiz kuponlarımızı da gösteriyoruz Biz Yine 4.53 oranlık kuponumuz şöyle büyüteyim ben biraz kalmış bu. Bunu uygulamada paylaştım arkadaşlar. Maalesef Dinamo Bransk maçından e, kuponumuz kaybetti. Yine bir diğer kuponumuz onu da canlıdan paylaştım arkadaşlar. Yani yüksek oran e, kovalıyorum, doğru zamanda ve doğru tahminler her zaman kazandırır. Bunu her zaman söylüyorum. Ben canlı maçlar da açmak istiyorum. Canlı maç esnasında canlı yayınlar açmak istiyorum sizlerle arkadaşlar. Ama YouTube'un belirlemiş olduğu kriterler var. O kriterleri tamamlamadan maalesef açamıyoruz izlenme diyor mesela 200 bin saat izlenme kriterini tamamladığın zaman açabilirsin diyor maalesef o raddeye gelemedik daha 200 binlerde falanız bu yüzden e, videoları atlamasanız iyi olur ilk maçımıza geçelim arkadaşlar analizin ilk maçı videomuz biraz uzun olabilir e, idare eden. İlk maçımız arkadaşlar, saat 22'de başlayacak. Hartlepool rexham maçı. 2.25-2.85-2.30 Şöyle göstereyim. 2.85-2.30 2.25-2.85-2.30 Evet arkadaşlar, Excel'imiz karşılıklı gol var diyor bu maça. Biz de bu maçta karşılıklı gol var alacağız. Tabii ki bunları üçer kombin halinde çünkü MBS 3'e e takılıyor arkadaşlar maçlarımız gördüğünüz gibi üçer maç halinden seçip kupon oluşturabilirsiniz. İkinci maçımız Sutton Dagenham maçı. Yine saat 22'de başlayacak. Yaklaşık olarak 8-9 saatlik bir zaman dilimimiz var. Sizler de kontrol edip o şekilde değerlendirebilirsiniz. 1.63-3.60 arkadaşlar. Bakalım. 1.63-3.60 Evet. Yine karşılıklı gol var. Sonucu 1. Yani taraf bahsine girmeyin ama e, bakın 3 maç 1'den 1 bir bitmiş, 1 maçımız 0'dan bitmiş, 1 maçımız ise şöyle göstereyim 2'den 1 bitmiş arkadaşlar. Yani toplam 6 maçın 5'i <gülüyor> 1 bitmiş. Maç sonu 1 alınabilir ama ben e, tavsiye etmiyorum. Karşılıklı gol var. En ideal tercihimiz. Karşılıklı gol var. Oranı 1.50. Hemen 3. maçımıza geçelim. Oxford Green maçı. 2-2.85-2.60 2-2.85-2.60 Bakın değerler hemen değişecek arkadaşlar. Ben bu maça iki buçuk üst düşünüyorum arkadaşlar. Yani karşılıklı gol var, oranı da yüksek ama ben iki buçuk üstten yana kullandım tercihimi. 1.65 65 orandan değerlendirebilirsiniz. E görüyorsunuz karşılıklı gol var ee, daha baskın. Şöyle göstereyim. Karşılıklı gol var daha baskın ama ben iki buçuk üstten yana kullandım. Dilyen karşılıklı bulvarını alır. Dilyen üstünü alır. Üçüncü maçımız da bu şekildeydi. Hemen dördüncü maçımız dördüncü maçımıza geçelim arkadaşlar. Aldersholt Maidenhead maçı. 1.70 3.25 şöyle göstereyim ben. 1.70 3 25 3 Evet. Maçımız üst arkadaşlar. Ve karşılıklı gol var. Tabii biz üstü alacağız. Dilleyen karşılıklı gol varını alır. Ya yani karşılıklı gol var oranı da şöyle göstereyim 1.50. Ve üstü bir edeyim. Hani belki 3-0 biter. Veya belki 2-1 biter. Ee, o yüzden ben üstten yana kullandım. Dileyen karşılıklı gollarını varını da alabilir bu maçın. Bir başka şey göstereyim arkadaşlar size. Mesela bu maç birden bir bitebilir. Yani iki maç bu oranda açılan iki maç birden bir bitmiş. Maç üst Tabii risk almak isteyenler, sistem da değerlendirmek isteyenler şu şekilde değerlendirebilir mesela. 1 ve 2.5 üst 2.40 oranı var. Yani değerlendirilir. Tabii ki sistem kuponlarında arkadaşlar. İlk kuponumuza geçelim. 4.18 oranlı kuponumuz arkadaşlar. İlk maçımız 3 maçtan oluşuyor. İlk maçımız Sutton, United, Dagenham. 2.5 üst. Oxford, Greve. 2.5 üst. Dartford, Alban City. Dartford da ekrana yansıtalım Dartford Alban City arkadaşlar buçuk 1.50 orandan 4.18 oran yapıyor toplamda bu ilk kuponumuz bu şekilde Bunu değerlendirebilirsiniz ikinci kuponumuz Yine Sutton'u almışım ben ee, karşılıklı gol almışım yalnız bu sefer 1.65 orandan arkadaşlar ikinci turnumuzun ilk maçı 3.71 orandan oluşuyor Sutton'dan Genham karşılıklı gol var Aldershot Maidenhead karşılıklı gol var Delfort, Chorley yine karşılıklı gol var arkadaşlar. Toplam 3.71 beğenmediğiniz maçı çıkarıp sizin güvendiğiniz maçı ekleyebilirsiniz. Evet analize kaldığımız yerden devam edelim. Saat 22.45'te başlayacak Blackley Hitmeister arkadaşlar 1.75.3.3 Hemen analizi yapalım 1.75.3.3 Ben bu maçın iki buçuk üstüne aldım arkadaşlar. Ee, maç 1 gibi gözükse de ben e, üstten ve karşılıklı gol vardan yana kullanıyorum tercihimi. Evet 1.75 -3, 3 arkadaşlar. Şöyle göstereyim 1.75 Ben karşılıklı gol var değil de 2.5 üstünü aldım bu maçın. Maç sonu 1 gözüküyor. Yani Bradley bugün kazanır diye düşünüyorum ama ben iki buçuk üstünü aldım. Dileyen iki buçuk üstünü bir kuponunda değerlendirebilir. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Bradford-Southport maçı. 265-311-85. 265. 3.10 1.85 Evet arkadaşlar maçımız üst yine. Bradford maçı 1.50 orandan. iki 2.5 üstünü alır. dileyen karşılıklı gol varını alır. Ben üstten yana kullanıyorum. Tercihimi. 1.50 orandan. Bir sonraki maçımız arkadaşlar. Dartford. Alban City. 1.83-2.85 1.83-2.85 Evet yine karşılıklı gol var. Ve üst. Tabii ki ben üstten yana kullandım. Tercihimi. 1.50 oranı var arkadaşlar bu maçımızın da Bir de şunu göstereyim arkadaşlar ee, Şuradan Yani Excel'imizin sunduğu Tahminlerden yararlanabilirsiniz İlk yarımak sonucu veya standpollarında değerlendirmek isteyen arkadaşlar Mesela 1'den 1 veya 2'den 2, 0, 1 Şurada vermiş olduğu tercihleri de değerlendirebilirsiniz. Yani %70-80 bir başarı oranı var bu Excel'imizin. Onları da e, videoyu dikkatli izlerseniz e, başarılı bir şekilde on yakalayabilirsiniz. Evet bir sonraki maçımıza geçelim. Hemen Telford maçı. 1.95 3.10 2.45 1.95 12.5 Bu maçımıza da karşılıklı gol var düşünüyorum arkadaşlar ben. Şöyle göstereyim ben. Karşılıklı gol var oranı 1.50 Dilyen üstüne alabilir bu maçın. Tabii ki karşılıklı gol var. Daha ağır basıyor. Şöyle bir geçmiş maçlarına bakalım. Evet genelde karşılıklı gol var. Ve üst. Tabii ki karşılıklı gol var. İlk tercihimizin olmasının nedeni arkadaşlar. Maç bir birde takılırsa hani üzülenler üzülmesin. O yüzden ilk tercihimiz karşılıklı gol var olsun. Bir sonraki maçımız Şöyle ekrana verelim yine İngiltere Ulusalli Güneyden Tom Braidge Brohut maçı 253 21 90 253 21 90 Bu maçımıza da üst düşünüyorum ben arkadaşlar. Karşılıklı golvardan üste gidecek bir maç. Ee, dileyen değerlendirebilir. Şunu diyorum arkadaşlar. Mesela şimdi bize gösterdiği sıfırdan iki. Bir bakalım. Evet zaten deplasman favori. 0'dan yani 2 oranı da yabana atılacak bir oran değil. 4.50 oranı var. Yani 3 maçı 4 maçı bir araya getirip sistem yapsanız arkadaşlar iyi bir e, para elde etmiş olursunuz. Ya yani iyi bir kazanç elde etmiş olursunuz. Tabii ki yüksek basmayın. Sistem kuponumuza geçelim. Yüksek oran dediğimiz Ben bunu sistem 2-3 diye oynadım arkadaşlar. 4 lira para tutuyor. Ya ben yüksek oynamıyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Port vale support amaçı. 0'dan 1. 3.60 oranı var. Değişmemiş evet. Tabii ki ben 0'dan 1 değil de 1'den 1 denemek istiyorum derseniz deneyebilirsiniz. Anlamaz sonucu 1. Diye düşünüyorum ben. Portvale alır. Ben sadece kuponlarımı sizlerle paylaşıyorum. İkinci maçımız Black Lake Hitmister. Yine sıfırdan bir. Dört oranı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dört oranı var. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız. Dartford Alban City. Yine bu maçımıza ben 0'dan 1 diye düşündüm ve kuponumu o şekilde ekledim 4.25 oranda. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, mesela örnek veriyorum. Ben Dertford Albanski maçına 0'dan 1 dediysem sizin aklınıza yatmadı ben 1'den 1 oynayacağım bu maçı derseniz 2.60 orandan yine deneyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde denedim. İnşallah yanıltmaz bizi ve kupu, e, analizin son maçını verelim. Welling United-Billerisi maçı. Yine 2.5 üst düşündüğüm bir maç. Şöyle göstereyim. 2.25-3.10-2.15 2.25-3.10-2.15 Evet arkadaşlar üst düşündüğüm bir maç ve karşılıklı gol var. Tabii ki tercih sizin dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen üstünü alır. Ben üstten yana kullandım tercihimi. Bu tür kuponların devamını istiyorsanız arkadaşlar. Yani e, tabii ki bu bir tahmindir. Yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Yani bu şekilde devam etsin kupon halinde veya analiz halinde belirtirseniz hafta sonuna çok güzel yine maçlarımız var biliyorsunuz milli aradan çıktı liglere dönüyoruz şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar herkese bol şans bol kazançlar diliyorum